emendisiyle yapmış olduğumuz gibi <Gülüyor> Bismillahi lillah. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <gülüyor> Amin. Tevhidüllâh, himen şevdani rujim. Bismillâhi r-Rahmâni r-Rahim. La ilahe illallahu yafa'lu ma yuridu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ey Kısır'ı yoktan dal eden, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle bizleri donatan... Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya Milletvekili adayı e adil bir çerle, Naşa'dayız. Sayın vekilim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Kütahya'da durum nedir? Anlatabilir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Eee Kütahya'nın Simav ilçesi Naşa beldesindeyiz. Burada büyük hayır ve yağmur duası var. Geleneksel halde bölgemizde yapılan büyük hayırlardan bir tanesindeyiz. Sizlerle beraber buraya konuk olduk biz de. İçinde bulunduğumuz durumu görüyorsunuz. Vatandaşlarımızın teveccühünü, hayır duasına yaptıkları teveccühü görüyorsunuz. Bunlar bizi biz yapan değerlerden biridir. Anadolu irfanının tecelli ettiği e, işlerden birisidir. Ve e, Simav dahil olmak üzere tüm çevrede geleneksel hale gelmiş kadimden beri yapılan e, gelenek, geleneklerden birisidir bu büyük hayırlar. Kütahya'mız ve seçim konusuna gelecek olursak Kütahya ve çevresinde e, çok inanılmaz derecede sıkı bir çalışma içerisindeyiz AK Parti grubu olarak. E, bu noktada e, çalışmalarımız tüm hızıyla il merkezinde, ilçelerimizde, köylerimizde ev ev kapı kapı dolaşmak suretiyle devam ediyor. Bugün de naşa kasabamızdayız. Çalışmalarımıza bu vesileyle burada da devam ediyoruz. Sayın Başkanım büyük hayırınız. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Teşekkür bugün çok büyük bir kalabalık görüyoruz. Simav çevresi köyler, kasaba, beldeler, herkes burada. Ee, nedir var. bu Naşanın büyük ayrı bir asırlık gelenek? Efendim, Allah razı olsun bütün gelenlerden. Şimdi şöyle ki hani Naşa bizi ilçeye yakın olmamız asabîle, daardık köylerine yakın olmamız sebebiyle insanlar sağ olsunlar, yaptığımız davete icabet ediyorlar. Biz bunun için onlara ayrıca teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsun inşallah. Biz de efendim bugün yağmur duası yapıldı. Bu da geleneksel hayrın içinde bir parçası mıdır? Evet Ondan efendim. Evet kesinlikle. Yağmur duamız da şöyle. Biz hayır yaptıktan sonra tabii yağmur duamızla bununla birlikte yapıyoruz. Bu inşallah Allah bize rahmetli, bereketli yağmurlar verir inşallah diye düşünüyoruz. Biz de hayırlı olsun diyoruz. Hayırınız efendim. kabul olsun diyoruz. Sağ olun diyorum. var olun inşallah. Çok sağ olun. Ben sizlerin aracılığıyla herkese buraya icabet, eden, icabet etmek isteyen, edemeyen bütün insanlara teşekkür ediyorum. Sağolsunlar var olsunlar. Yaklaşık bir asırlık bir geleneği burada gerçekleştiriyorsunuz evet. şu anda. Evet. Ee, bu gelenek, bu hayır, yağmur doğası hakkında evet. bir, bir asırlık geleneği bize anlatabilir misiniz? Bu e, belediye öncülüğünde vatandaşlarımızla beraber ortaklaşa her türlü şeyini karşıladığımız parasal olarak, maddi manevi olarak toplumun tamamını iştirak ettiği 8-10 bin kişilik bir geleneği devam ettiriyoruz yemek olarak. Tabi bundan beklentimiz, soframızın bereketinin artması, afet ve belalardan Rabbimizi koruması için topluca dua etmemiz ve sonuçta insanların dualarına orta olmak. Evet, bir de ayrıca bu büyük ayırda yağmur duası da yapılıyor. Tabi bu, e, bu sene e, Rabbimize şükür yağmurla ilgili çok büyük sıkıntımız olmadı. Hem yağmur duası olsun hem şükür duası olsun dedik. Evet. Malum e, tatmışsınızdır. Naşamıza özgü, kuru yufkadan yapılan e, tirdimizde misafirlerimiz tatlı, çok memnun oldular. Aynen bir asırdan beri ona da devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür e, Artık bu e, vatandaşlarımıza, bu gelenekle ilgili insanlara bir son bir duyurunuz varsa onlara alalım. Tabii ki bu bir sosyal etkinlik, aynı zamanda bir yardımlaşma, aynı zamanda fakir fukaranın kursağına bir lokma ekmeğin inmesi, ve herkes birbirine dua etmesi, dua kardeşi olarak görüyorum. Ve bunu zaman uygun oldukça, insanlar müsait oldukça yapmaya devam etmeli. Biz aralarla bunu 5-10 senede yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ben ayrıca buraya kadar gelip bu güzel atmosferi insanlarımıza yansıttığınız için Ege TV'de herhalde çok teşekkür ediyorum alakanıza. Çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Hayırınız kukla olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir asırlık bir gelenek. Evet hocam. Mehmet Çakmak evet. puan efendi. Bu gelenek, Naşa'da nasıl başlamış, nasıl devam ediyor? Siz bu gelenekten beklentileriniz, dualarla, hayırlarla, yağmur duasıyla bir kenar evet. toparlamayı. Hocam, ee, bu kasabamızda dediğiniz gibi bir asırlık bir gelenek. Yani bizim dedelerimizden bugüne kadar aktarılmış bir durumdur. Yani her sene rutin olarak yapılan bir ee, uygulama. Ee, hem Yağmur Duası adı altında, çevre köyler, çevre ildeki herkese açık bir e, hayır organizasyonu. Ee, Rabbim inşallah kabul eylesin. Ee, tüm gelen misafirlere de ayaklarına sağlık diyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Ee, sürekli her sene yapılan bir hayır. Ee, tüm katılımları da siz görüyorsunuz zaten. Ee, i̇nşallah Rabbim e, tüm hayırları, duaları kabul eder inşallah. Bu yalnızca Naşa halkından gelen bir toplanan bir e, hayır mıdır? Yoksa e, hayırın gelişi Yüzde %90'ı e, kasabanın kendisinden toplanan hayırlardır. Ama dışarıdan e, gelen hayırları da tabii geri Hani Hayır katılımında öyle bir şeyimiz yok. Ama genelde Naşa'nın kendisinin yaptığı bir hayırdır. Tamamı. Organizasyon ve tamamı. Hepsi dahil. Evet. Buraya katılan ve katılımcılara genel olarak bir şeyler söyler misiniz? Ee, katılımcılara e, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz. Kasabamızı e, hem şenlendirmiş oluyorlar, hem hayıra e, icabet etmiş oluyorlar. Allah razı olsun. Hepsinin ayağına sağlık. Sizlerin de ayağına sağlık. E, bir de şeyi söyleyeyim. Bu bölgenin bu kasabaya has bir trit yemeğimiz de vardı. Onu da ikram ettik misafirlerimize. Afiyet olsun inşallah. Hayırınız kabul olsun. <gülüyor> Sağ olun. Teşekkür ederiz.